Nisan 2018 Başak Burcu ve Yükselen Başak yorumlarını hazırladığım videoyla karşınızdayım arkadaşlar. <gülüyor> Nisan ayı Mart ayının sonlarında başlayan Merkür retrosuyla ile ay ortasına kadar devam ediyor. Dolayısıyla Mart'ın devamı niteliğinde ilk günler diyebiliriz. Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için Merkür Retrosu'ndan siz de ikizler burcu gibi son derece fazla etkileniyorsunuz bilhassa iş hayatınızda arkadaşlar bu nedenle ayın ilk yarısında iş arkadaşlarınızı zıtlaşmamaya iş akitlerinize yeni, baş, yeni işlere başlamamaya veya maillerinize postalarınıza yazışmalarınıza dikkat etmeye ihtiyacınız var arkadaşlar evet 16 Nisan'da koç burcunda kavuşum halinde bir yeni ay var koç burcu sizin 8 evinizi temsil ediyor arkadaşlar 8 evlerim evimiz miras nafaka gibi meselelerimiz zor konularımız bilinçaltı düzeyde bizi çok zorlayan zorlayıcı meselelerimiz ve ölüm kayıplar ve ameliyatlar gibi alanları temsil eder Demek oluyor ki 8 evle ilgili bir yenilik söz konusu olacak arkadaşlar. Ani bir yenilik söz konusu olacak. Aniden bir miras, bir borç çıkabilir. Aniden bir haber alınabilir. Bir rahatsızlık gündeme gelebilir. Veya bir rahatsızlığa aniden bir çözüm meydana gelebilir arkadaşlar. Her ne olacaksa bu alanla ilgili aniden ve sıra dışı bir yöntemle olacak. Bu konuya dikkat edelim. Onun dışında zaten... Ee, dediğim gibi Merkür retrosunu eminim hissediyorsunuzdur. Son bir haftadır bu etki devam edeceği için e, bu esnada dikkatli olmakta fayda var diyorum arkadaşlar. Ay boyunca Jüpiter ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Ee, Jüpiter Akrep burcuna geçmişti. Neptün ise uzun zamandır Balık burcunda. Balık burcu sizin 7. evinizi temsil ediyor. Akrep ise 3. evinizi temsil ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla Kardeşlerle bir ortaklık kurulabilir eşle iletişimde bir boyut atlanabilir şifacı bir enerji bu enerji yani kardeşlerle eşle ortakla ilgili her ne planlanıyorsa o alanda bir rahatlama bir manevi desteğin arkanızda hissedilmesi gibi bir durum söz konusu arkadaşlar bu etki ay boyunca gerçekleşecek en güzel etkilerden birisi. Ay boyunca bilhassa ayın son günlerinde Oğlak Burcu'nda zorlayıcı etkiler söz konusu. Üç gezegenin birleşimi var. Mars, Plüto ve Satürn. Oğlak Burcu sizin beşinci eviniz arkadaşlar. Dolayısıyla yaratıcılık, hobi, zevk aldığınız konularla ilgili bir takım kısıtlamalar, daralmalar yaşayabileceğiniz gibi çocuklarla ilgili meselelerde de bazı Zorlanmalar ciddi zorlanmalar yaşayabilirsiniz arkadaşlar ne yapacağınıza karar veremeyebilirsiniz aniden agresyon göstermek mi sabretmek mi yani orada bir sıkışmışlık hissi yaşamanız çok olası dolayısıyla e, hayattan çok fazla keyif alamayacağınız bir e, nisan sonu bekliyor diyebilirim sizi çünkü 5. evinizde gerçekleşeceği için e, Biraz keyifsiz geçecek bir hafta olabilir sizin için Nisan ayının son haftası arkadaşlar. Nisan ayını bitirirken bir dolunayla bitiriyoruz. Akrep Burcu'nun 9 derecesinde bu dolunay. Akrep Burcu sizin 3. evinizde gerçekleştiği için artık iletişimle ilgili olabilir. Yazışmalarla ilgili olabilir veya bir sözleşme olabilir. Bir sözleşmeyi fesh edebilirsiniz. Bir iş sözleşmesi olabilir. Bir evlilik sözleşmesi olabilir. Artık her neyse... Mecburen sizi o şartlara zorlayan bir durum söz konusu olacaktır. Veya kardeşlerle ilgili bir meselenin kapanışı olabilir. Kardeşler, iletişim, sözleşmeler, yazışmalar veya eğitim konusunda yeni aldığınız bir eğitim konusunda artık bir kapanış, bir sonlanma enerjisi söz konusu arkadaşlar. Bu sizin daha evvelden planladığınız bir sonlanma olmayabilir. Ayın gidişatında... Bu noktaya gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada belki sonlandırma konusunda direnç gösterebilirsiniz. Ancak direnç göstermeyin. Her ne karşınıza çıkıyorsa kötü gibi gözükse bile sizin hayrınız olacaktır. Bu nedenle ay sonunda gelen enerjilere teslim olun. Ancak Oğlak Burcu'ndaki etkilerden dolayı kendinizi lütfen en az mertebede yıpratın diyeceğim arkadaşlar. Ay hareketli bir ay. Biraz da son günleri zorlayıcı enerjilerden, agresyondan, tartışmalardan uzak kalmanızı tavsiye ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.